Herkese merhaba, Dijital KÜLTÜR MİRASO ekip olarak çalışmalarımızdan bahsedeceğimiz Bir Soru Bir Cevap serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Pınar Özgünler Gülham. Pınar Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Kısaca kendinizden ve çalışma alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Merhaba. Gaziantep Üniversitesi arkeoloji bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. 2016 senesinden beri. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde şehir ve bölge planlama lisans eğitimimi tamamladım. Ardından şehircilik tarihine de çok ilgi duyduğum için o dönem öğrenci aldığını bildiğim OTTÜ'de bulunan yerleşim arkeolojisi yüksek lisans programına başvurdum. Oradan mezun olduktan sonra da Boston Üniversitesi'nin arkeoloji bölümünde doktora çalışmalarımı tamamladım. ister istemez bir lisans eğitimimden beri haritalarla iç içeydim. Biz de analizler, işte sentez haritaları, analiz paftaları, büyük ölçekli haritalar hazırlıyorduk ve bunların çoğu elde yapılıyordu işte büyük büyük paftaların üzerinde. Mezuniyetimin galiba ya da mezuniyetime doğru işte dördüncü sınıfta e, coğrafi bilgi sistemleri diye bir ders aldık. Aldım e, üniversitede e, ve o zaman bu dersi biz bilgisayar karşısında almadık. E, tamamen teorik olarak işlendi ama e, böyle benim kafamda bir şey oluştu. Yani böyle bir e, bilgisayar programı var ve bizim çok o, zahmet çekerek uğraşarak yaptığımız haritaları dijital ortamda e, yapabilmek mümkünmüş. Bunu öğrendim birçok katmanı bir arada kullanarak harita yapabilmenin mümkün olduğunu bilgisayar ortamında öğrendim. E, ve bu benim çok hakikaten ilgimi çekti ve e, bir de yani bir belki de tesadüf eseri bilemiyorum. E, yerleşim arkeolojisi yüksek lisans programında da e, bu alanda dersler vardı. E projeler coğrafi bilgi sistemlerini kullanıyorlardı. E, Kerkenes projesi, ondan sonra ee, yine e, DATÇA'da gerçekleşen e, bir başka proje ve bu şekilde e, coğrafi bilgi sistemlerini e, bilgisayarı kullanarak bu sefer gerçekten bilgisayar karşısında e, oturarak e, öğrendim. Teori değil de e, pratik kısmını e, gerçekleştirdim. E, sonra da doktorada da yine e, dersler aldım. E, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri ve bu şekilde e, yani CBS'yi Sadece arkeoloji ya da şehircilik alanında değil, genel olarak e, sosyal bilimlerle ilgili verilerin e, görselleştirilmesi, e, analiz yapılması e, için e, kullanmaya başladım ve devam ediyorum. E, i̇lla arkeoloji haritalar olmayabiliyor bunlar ama e, dediğim gibi e, sıklıkla kullanıyorum. Teşekkür ederim. Dijital kültürel mirası ağı bünyesinde hangi tür çalışmalara dahil oluyorsunuz? E, katkılarınızdan bahsedebilir misiniz? Dijital, e, kültürel miras grubu içerisinde öncelikle eğitim bölümünde e, yer alıyorum. E, çünkü Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji bölümünde e, bir tanesi giriş, birisi, birisi de e, ileri aşama e, coğrafi bilgi sistemleri olmak üzere iki ders veriyorum. Ve bu ister istemez e, arkeoloji lisans öğrencisinin e, bu konu hakkındaki bilgisi, beklentileri, eksikleri vesaire gibi e, konular hakkında fikir sahibi e, olmamı sağladı e, açıkçası. Ve tabii ister istemez e, iki senedir içerisinde bulunduğumuz pandemi de e, bu dersler online olarak yürütülebilir mi? E, öğrencilerin teknoloji ile arası nasıl ya da teknoloji sahipliği nasıl e, gibi konular üzerinde e, düşünmemi daha çok düşünmemi gerektirdi. E, dolayısıyla aslında odak noktam eğitim. Bunun dışında tabi ister istemez belli bir konuyla kısıtlamak çok zor oluyor. Eğer katkı koyabileceğim diğer alanlar varsa oralara da katkı koymaya çalışıyorum. Teşekkür ederiz. Öğrencilerinizin dijital arkeoloji hakkında bir farkındalığı ya da merakı bulunuyor mu? Yani hani bu konu hakkında eksiklik duyuyorlar mı ya da? Şunu söyleyebilirim. Bir farkındalıkları var. Yani bu dönem içerisinde bulunduğumuz dönem ister istemez herkesin bir şekilde teknolojiyle iç içe olduğu bir dönem. Yani her şekilde başta akıllı cep telefonları olmak üzere. Fakat arkeolojide kullanılan değişik yöntemler farklı yöntemlerden biri olarak belki de coğrafi bilgi sistemleri ve da uzaktan algılama konusunda ben artan bir ilgi görüyorum. Ee, tabii her zaman e, şeyden bahsetmek söz konusu olamayabiliyor yani hani e, talep ilgi talep bunları e, tamamen örtüşerek e, karşılayabiliyor muyuz e, Tabii ki yani bunun için çok net bir şey söylemek e, mümkün değil ancak ben kendi deneyimim üzerinden e, konuşabiliyorum e, dediğim gibi e, yani öğrencinin bir ilgisi var e, ve Arkeoloji bölümü olarak da şöyle bir avantajımız var. E, coğrafya bölümünün e, bir e, CBS laboratuvarı var e, ve biz o laboratuvarda derslerimizi işliyoruz. E, lisanslı programlarımızla e, bu e, CBS derslerini işleyebiliyoruz. Tabi burada e, tabii ki hani bilgisayar sayısıyla orantılı işte sınıf mevcudu, pandemi koşullarıyla e, orantılı e, sınıf mevcudu'nun ayarlamak gibi durumlar söz konusu oluyor dediğim gibi yani öğrencinin bir ilgisi bir değişik bir alan olarak geliyor her şeyden önce çünkü arkeoloji belki birazcık daha böyle nasıl diyeyim belki eğer çok malzeme odaklı bir çalışma ya da malzeme odaklı örnekler gördüyseniz birden hani bilgisayar ortamında çizimin de dışında farklı şeyler yapılabildiğini görüyorlar o ilgilerini çekiyor ee, ama dediğim gibi yani hani arkeoloji içinde de şöyle bir şey var aslında e, bu dijital belgeleme e, çok uzun yıllardır e, belki sistematik olarak olmasa bile kullanılıyor yani mimari çizimler e, bilgisayar ortamında aktarılıyor e, buluntu küçük buluntu çizimleri e, dolayısıyla burada da işte uygulama şansını bazı alanlarda uygulama şansı buluyorlar tabi e, derslerin olması e, yeterli olmuyor çünkü bu programlar kullanıldıkça öğreniliyor. Dolayısıyla sürekli tekrar etmek gerekiyor. Yani sadece laboratuvar ortamında öğrenmek, ders ortamında öğrenmek yeterli değil. Elinizde değil mi? O teknolojiye sahip olmanız gerekiyor. Ya da yazılıma sahip olmanız gerekiyor. Yazılımlar açısından şanslıyız. Açık yazılımlar var. QGIS gibi herhangi bir ücret ödemeden bilgisayarınıza indirip kullanabileceğiniz bir coğrafi bilgi sistemleri yazılımı. Fakat dediğim gibi yani teknolojiye sahip değilseniz değil mi yazılımın elinizde olmasının bir anlamı yok ya da yazılımı kullanamazsınız. Dolayısıyla bunları hani ders ortamından ziyade devamlılığını okul dışındaki hayatta da sağlamak gerekiyor. O zaman da şunu görebiliyoruz evde bilgisayarınız varsa evet tek başınıza oturabilirsiniz çalışabilirsiniz. Çok içerik de var. Ee, internet üzerinde baktığınız zaman e, size A'dan Z'ye programları nasıl kullanmanızı e, gerektiğini gösteren e, videolar var, e, işte kullanma prensipleri var. E, bunların çoğu zaman dili İngilizce. E, Türkçede de biraz kaynaklar var ama e, genelde hakim dilin İngilizce olduğunu görüyoruz. E, bir de eğer e, çalıştığınız arkeolojik projesinde kazıda ya da yüzey araştırmasında eğer bu alanda çalışmalar yapılıyorsa değil mi? Bir de arazide öğrenme hı hı. var ama bunların hepsinin birbirini desteklemesi gerekiyor. Dolayısıyla işte eğitim grubunda çalışmayı arzu etme sebeplerinden bir tanesi hani bu problemler ya da kısıtlamaları nasıl geniş ölçüde azaltabiliriz? Çözüm bulabilir miyiz? Yani bunlar tabii kurumsal şeyler ama bu konular üzerinde de birazcık düşünelim, fikir alışverişinde bulunalım, tartışalım diye eğitim grubunda olmayı tercih ettim. Hakkalarınız için tekrar teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.